Öğle saatlerinde Ay, Başak burcundaki Venüs'e kavuşarak Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Çevremizle iletişim kurmak, sosyal bağlantılar geliştirmek bizim için önemli olabilir. İrade ve motivasyonumuzun yüksek olması belirli hedeflere odaklanmamızı da yardım edebilir. Sosyal ilişkilerimizden destek alabilir, kendimizi güçlü ve güvende hissetmeye öncelik verebiliriz. Ay saat 14.21'de boşluğa girecek ve 23.07'de Terazi burcuna geçene kadar boşlukta ilerleyecek. Ay boşluktayken önemli kararlar vermek, işlerimizde yön değişikliğine gitmek yerine başladıklarımızı bitirmeye odaklanmak daha doğru olabilir. İlişkilerimizden alacağımız destek ve motivasyon bize cesaret verebilir. Gece saatlerinde terazi burcuna geçen ay daha sosyal ve barıştır enerjiler vermeye başlayacak. Bu saatlerde daha dışa dönük hissedebilir, sevdiklerimizi ve yakın ilişkilere çekilebiliriz.